Can okulundaki bir kulüp için bilet satıyor. Her biletin fiyatı 3 lira ve kazandığı parayı sattığı bilet miktarının bir fonksiyonu olduğunu biliyor. Bu fonksiyonun tanım kümesini ve değer kümesini bulacağız. Kazandığı paranın fonksiyonunu yazalım. Buna P diyelim. Fonksiyon P olacak ve sattığı bilete bağlı olacak. Bu bilet sayısının fonksiyonu. Ona da B diyelim. P Yani topladığı para B'nin bir fonksiyonu oldu. Bu oldukça basit bir fonksiyon. Her biletin değeri 3 lira. Sattığı her bilet için 3 lira kazanıyor. 3 liranın B katı kadar yani 3B kadar para kazanacak. Bize sorulan bu fonksiyonun tanım kümesi ve değer kümesi. Biraz karışık gelebilir. Ama tanım kümesi derken kastettiğimiz fonksiyonun tanımlı olduğu girdi değerlerinin oluşturduğu küme. Bunu düşünmenin başka bir şekli de olası B değerlerini belirlemek. Tanım kümesi ise fonksiyonun alabileceği değerler. Biraz düşünelim. Buraya her sayıyı koyabileceğimizi düşünebiliriz. Ama fonksiyonun asıl görevini düşünelim. Can bilet satıyor. Dolayısıyla sıfırdan az bilet satamaz. Sıfır bilet de satabilir, milyonlarca da satabilir. Şansı ver giderse, sonsuz sayıda bilet de satabilir ama bu biraz gerçek dışı olur. Ama kesinlikle eksi sayıda bilet satamaz. Aynı zamanda yarım bilet de satamaz. Sattığı bilet sayısı, tam sayı olmak zorunda. Bu fonksiyonun tanım kümesi için, B'nin negatif olmayan tam sayı olması lazım diyebiliriz. Bu biraz önce anlattığım konuyla ilgili. Bu durumda pozitif yerine negatif olmayan demek daha doğru olur. Çünkü hiç bilet satamaması da mümkün. Ama hiçbir durumda eksi sayıda bilet satamaz. Dolayısıyla negatif olmayan bir sayı olmalı. Aynı zamanda tam sayı olması lazım. Yarım bilet de satamaz. Böylece, Tanım kümemizi oluşturduk. Şimdi, değer kümesini düşünelim. Yani, fonksiyonun alabileceği farklı değerler. B değeri her zaman negatif olmayan bir tam sayı olacağına göre, 3B ne olacaktır? O da 3'ün negatif olmayan bir katı olacak. Örneğin, 2 lira toplayamaz. Çünkü, 0 bilet satarsa, hiç para kazanamaz. Şöyle yazayım. 0 bilet satabilir... Sıfırın P'si yine sıfır olacaktır. Bir bilet satarsa, bir kere üç toplam üç lira olacaktır. Aynı şekilde iki bilet satarsa, altı lira olacaktır. Bu durumda alacağı para üçün katı olmak zorunda. İki ya da dört lira alması mümkün değil. Aynı zamanda üçün negatif katları da olmaz. Çünkü ne demiştik? Tanım kümesinde sadece negatif olmayan tam sayılar var. İşte bu kadar.